aslında çok bir tarifi yok. Büyük bir özlemle, saygıyla, sevgiyle geldik buraya. Ben <gülüyor> çok bir şey söyleyemiyorum. Duygulanıyorum zaten. Sadece çok özlüyoruz. Şu an buraya gelebiliyorsak burada bu kalabalık varsa hepsi onun sayesinde. Minnettarız ona. Bu şekilde asla hiçbir şekilde de kimse unutturamayacak bize. Teper her, her an her şekilde onu anlayacağız. Her Yaptığımız her şeyde, hep buramızda hissedeceğiz onun varlığını. Millet, her şey için onu. Gazi Mustafa Kemal, Atatürk ismini almadan önce biliyorsunuz ki 12-13 tane kendisine, belki daha fazla isim önerildi. Ama insanlar, bu millet, bu milletin bağrından çıkmış, atamız, milletin bizzat kendi tarafından Atatürk ismine layık görülmüştür. E bugün de milletin e, paşasına, o büyük kumandanla bir vefa günü, bir borç günü, milleti kendi atasını, kendi büyüğünü anmaya gelmiştir. Duygularımız bundan ibarettir bugün için. Büyük ölülere matem gerekmez diyor Gazi Paşa. Önemli olan fikirlere bağlılıktır diyor. Biz içimizde onun ilkeleriyle, onun duygu düşüncelerini sadece içimizde taşıyarak ve o doğrultuda ülkemizi ülkemize daha doğrusu hizmet ederek, ülkemiz için elimizden geleni yaparak en doğru şekilde Atatürk'e ve birçok Türk büyüğümüze, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Şimdi layık olacağız. Bu Fekten bir 93 yıl, 100 yıl, 103 yıl, de yıl dek fark dek etmiyor, dek etmiyor. Bence yıllarca sürecek ve hiçbir zaman bir Türk evladı Atatürk'e unutmayacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, bugün çok e, aslında üzgün olduğumuz bir gün. Çünkü atamızı hep çok özlüyoruz ve çok arıyoruz. Ama fikirlerimizde, duygularımızda, her an her zaman bizimle kalbimizde onu her zaman çok özlüyoruz. İyi ki varsın atam. Ben buradayız, yurt dışından geldik buraya Atatürk'ümüzü ziyaret etmeye. Aşılandı bir sevgi bize, onu da gelip en yakınından duymak, hissetmek istedik. O yüzden buradayız. Milyonlar burada diyebilir miyiz? Milyonlar burada, milyon kalpler burada diyebiliriz. Milyonlar olmasa da kalplerin herkesin burada olduğundan çok çok eminim. Arkadaşların ne düşünüyor? Gelin bakayım gençler. Ben de ilk defa burada bulunuyorum. Ben de Almanya'dan geliyorum. Ve burada bulunmaktan çok gurur duyuyorum. Yani insan gerçekten çok duygulanıyor ve tüyleri diken diken ediyor. yani. Ve atamızın burada yaşadığını ve burada gözlerini kapattığını düşünürsek gerçekten... Sözün bittiği yer, çok mutluyum. Milyonlar burada. Hüzün bir arada. Siz de buradasınız, ne söylemek istersiniz? Keşke burada, bugün için bu şekilde beraber olmasaydık. Ama tabii ki Atatürk bizim için yaşayacağımız son ana kadar ve son Türk milletinden kalan tek insana kadar bizim her zaman liderimiz, ışığımız olacaktır. Onu çok seviyoruz. Sonsuz minnet duyuyoruz. Bugünleri bize emanet eden sevgili atamıza sonsuz şükran içindeyiz. Saygılar, sevgiler, her şey bizden ona. Ee, gerçekten çok zor anlatmak. Çok büyük bir minnettarlık. Evet, siz ne söylemek istersiniz atamıza? Oldukça hüzünlüyüm. Aynı duyguları paylaşıyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Hanımefendi siz ne söylemek istersiniz? 83 yıl önce. Eğer Atatürk olmasaydı bugünkü çağdaş kadınlarımız olur muydu? Kesinlikle olmazdı. Biraz yaklaşıyorduk. Kesinlikle olmazdı. Bugün hüzünlüyüz. 83 yıl önce kaybettiğimiz ilk günkü gibi gözlerim dolu dolu oluyor. Ama iyi ki Cumhuriyet kadınıyım. İyi ki Atatürkçüyüm. İyi ki demokrat bir kadınım sonsuz minnettarız ona saygıyla özlemle anlıyoruz. Üzgünüm. Keşke çok uzun yaşasaydı. Bir de baksaydı, baksaydı şu ortalığa, şu hale adam, acam, atam ne diyecekti yani bu hale? Nasıl emanet etti bu ülkeyi bu insanlara? Duygulu ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Buraya gelince inanılmaz bir huzur hissediyorum. Minnettarlık hissediyorum. Her geldiğinde ama sadece 10 Kasım'da değil, herkesin de gelmesini tavsiye ediyorum. Peki iki tane kız çocuğuyla berabersiniz? Evet onlar bizim geleceğimiz. Duygulamamak elde değil yani böyle bir yıkmış çökmüş bir imparatorluğu böyle bir çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne çeviren bir insan yani dünyada bin yılda bir gelebilecek bir insan. Ben kesinlikle gurur duyuyorum. Diyecek kelime yok gerçekten. Buraya geldiğimde hissettiklerim bambaşka bir duygu. Ona gerçekten çok teşekkür ediyorum bize bıraktığı Türkiye için. Onu çok seviyorum. İyi ki var, iyi ki gel. Binik evet. kızımız da burada. Her yıl yeniden kaybediyoruz ama aslında hep içimizde. Yani varlığı asla sinirlemez, kildirilemez. Kadar. Ölümsüzlüğü yakalamış tek lider. Yakalamış tek lider, aynen öyle. where uh, are you from? I'm from Mexico. Mexico. <gülüyor> ee, Mustafa Kemal Atatürk. <gülüyor> yeah, I know Atatürk. I I appreciate and a really really interesting for me and around the world Atatürk is very important for all the Turkish people. Yeah. Mustafa Kemal Atatürk. Ya yeah, Mustafa. Ya I love them. Yeah, I love him. I love him. Neden buradayız? Ee, bir Türk vatandaşı olarak büyük bir önder olan Atatürk'ün anısını yaşatmak. Yani, mesela, ne mutlu Türk'üm diyene. Bir daha da öyle bir insan Aynen. geleceğini düşünmüyorum. Kesin böyle büyük birinin evladı olduğu için çok gurur duyuyorum. Bize kattıkları ülkemize kattığı her şey için minnettarım çok teşekkür ederiz ileride izinde olmaya devam edeceğiz ee, minnettarız her şeyden önce ee, saygıyla anlıyoruz. Savaşmış Yunanlı gö gölenden bandır mı yakılar sürmüş bandır da denize dökmüş ya. Ondan sonra şeye gittik, e, e, Muzanya'nın Kurtuluş Bayramı'na gittik, 12 Eylül, 11 Eylül Bursa'dan, 12 Eylül Muzanya'nın Kurtuluş Bayramı'nda, orada mezara gir, şehitler e, taşına baktı, okudu oraya, ben okudum, Hasan dedim, Kürt Hasan, ağladı, Kürt Hasan benim silah arkadaşım dedi, e, Kürt Hasan'la beraber Yunanlıca savaştık dedi. demek ki Muzanya'da şehit olmuş dedi, ağladı Gönlendir, Fatma Nene. Ama onu Ankara'ya götüremedim, Büyük Millet Meclisi'ni. Oraya götüreydim. Orada şey, onu çekip çekerlerdi. Bizimizin izinden devam edeceğiz. Atatürk'e tekrar teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki, i̇yi ki varmış, iyi ki bize böyle güzel bir ülke armağan etmiş. Bugün atamızı çocuklarımızla birlikte, atamızın da çok başarılı olduğu Ataspor'u sporu atla birlikte selamlamak istedik, anmak istedik. Çocuklarımızla birlikte gelip atamızı ziyaret edelim. Evet. Kaç yaşındasınız? Maskenizi açar mısınız? 8 yaşındayım. Kaç yaşındasınız. Atabiliyorsunuz. Evet. Atamızı özlediniz. Buraya geldiniz. Evet. Ne söylemek istersin? Çok mutluyum. Bir taraftan da üzgünüm atam. Öldüğü için. Evet. Sen ne söylemek istersin? Şey bugün buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Atamızı ziyaret etmeye geldik. o onu özlediğimiz için ziyaret ederken kendi yaşadığı yere yere gelmek istedik. Çok büyük başarılar yaptı ve de bize bize İngilizlerden kurtardı. Çok teşekkür ederim. Siz ne söylemek istersiniz? Gelin bakalım öne gelin sizi öne alayım şöyle. Evet. Değerli ben buraya takım arkadaşlarımla ben geldiğim için de, çok, başlayan, çok mutluyum. Ee, i̇lk ilk kere Dolmabahçe Sarayı'na geliyorum. Atatürk'ün odasını gezmek benim için çok büyük bence. anlam taşıyor. O yüzden bence çok mutluyum ben de. Çok teşekkür ediyoruz. Evet konuşmayan sen varsın. Bir aç bakayım maskelisin. Tanıyal senin tanıyalım. Seni tanıyalım. Ee, ben Alpkan. İşte ben de İstanbul Bincilik Kulübü'nden geliyorum. Buraya atamızı anmaya geldik. Bu kadar kalabalık saygı sevgi ve yasa gelmiş bu çok güzel bir şey Atatürk bir sürü bir sürü güzel şey yaptı kendini ülkesine adadı ama çok genç yaşta öldü biz de onun ilkelerini yaşatmaya ve onun izinden gitmeye devam ediyoruz ve atasporumuzu yapıyoruz Evet çok mutlu olduk sizi arkada kaldınız bir öne gelin bakayım açın bakayım maskenizi Siz ne söylemek istersiniz Şey benim isim Zehra Aysın ben de bugün buraya atamızı anmak için geldik. Buraya gelmek çok mutluyum. Aynı zamanda vefat ettiği için çok üzgünüm. Çok teşekkür ederim. Siz ne söylemek istersiniz? Aç bakayım maskeyi. Ee, hayır. Ben maske açmıyorum. Evet. Ee, şey, ben bugün açmıyorum. buraya antrenman arkadaşlarımla beraber Atatürk'ü anmaya geldik. Hepimiz müsabık sporcularız ve yarışlara giriyoruz ve Atatürk'ün de çok iyi olduğu bu sporu yapmaktan da onun ülkesinde burcu diliyorum. Seni öne alalım şöyle bakalım. Gel bakalım. Gel, gel. Şöyle aç bakayım maskeni. Benim adım Kaan, 11 yaşındayım. Buraya hepimiz Atatürk'ü almaya geldik. Atatürk'ü ziyaret etmek ve ona saygımızı göstermek çok mutlu edici. Yani ölmesi bence hepimizi üzdü ama onu ziyaret etmek bence çok güzel bir şey. Herkesin burada Atatürk'ü anmak için gelmesi ben, beni çok mutlu etti. Görmüş olduğunuz gibi 7'den 70'e milyonlar buradaydı. <gülüyor> İlkten rozetlerden istiyor.